Banka kredi yapılandırması nedeni nasıl yapılır? Ya da daha önceden tanımlamış olduğumuz banka kredilerini nasıl yapılandırabiliriz? Bunun için diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsünü görüntülediğimizde banka yazarak banka kredileri ekranını görüntüleriz. Liste ekranında daha önceden tanımladığımız banka kredileri bulunmaktadır. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir banka kredi tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Banka kredilerinin sistemde nasıl tanımlandığını Banka kredisi nasıl oluşturulur videomuzdan izleyebilirsiniz. Liste ekranında daha önceden tanımlamış olduğumuz krediye ait taksitleri görüntüleriz. İlgili kredi satırını seçerek diğer taksitler seçeneğini kullanırız. Krediye ait taksit listesini incelediğimizde 24 ay taksiti bulunduğunu ve satırlardan aylık olarak kredi tutarını inceleyebiliriz. Banka ile yapılandırma görüşmeleri ardından anlaşılan veri değişikliklerini sistemde güncellememiz gerekecektir. Bunun için Vazgeçile Sayfadan çıkış sağlayarak diğer yapılandır seçeneğini kullanırız. Yapılandırma görüşmesi ile ilgili kredi bilgileri güncellenir. Vade sayısının 24 aydan 36 aya çıkarıldığını varsayarsak ilgili alanı güncelleyerek faiz değişikliği de Sistemde güncellememiz gerekecektir. Düzenlemelerimizden sonra taksitleri oluştur diyerek geri ödeme planının oluşturulmasını sağlarız. Güncellemiş olduğumuz bilgilerle kredi yapılandırmasını kaydederiz. İlgili kredi liste ekranında yapılandırıldı olarak gözükecektir. Yapılandırma sonrası oluşan kredi durumu bekliyor olarak gözükecektir. Yapılandırma ile ilgili oluşan farklılıkları ilgili kolonlardan takip edebiliriz. İlgili kredinin taksitlerini incelediğimizde diğer taksitler seçeneğini kullanırız. Krediye ait yeni oluşturulan taksit ödeme listesi ekranını görüntüleriz. İlgili vade sayısı kadar taksit satırı oluştuğunu ve kredi tutarının güncellendiğini görüntüleyebilmekteyiz.